bugün 7 Haziran 2022 salı Mars günündeyiz Başak burcundaki ay güne pratik ve değişken enerjiler veriyor sabah saatlerinde ay boğa burcundaki Venüs üçgen görünümde olacak güne keyifli ve rahat enerjilerle başlayabiliriz güzellik estetik keyif konfor sanat iş ve maddi alanlarda verimli gelişmeler olabilir sabah saatlerinde çevremizdeki kadın figürlerle ilişkilerimizle de destekleyici olabilir iş kariyer görev ve sorumluluklarımızla ilgilenebilir pratik ve somut adımlar atabiliriz öğleden sonraki saatlerde ay boğa burcundaki Uranüs ile üçgen ikizler burcundaki güneşle de dik açı yapacak ve ilk dördün fazına ulaşacak yeni ayda verdiğimiz kararlar veya yaptığımız girişimler görünür hale gelirken Sürpriz gelişmelerle karşılaşmamız mümkün. Bazı yeni fırsatlar karşımıza çıkarken kararsız kaldığımız konuları da netleştirebilir, hızlı yön değişiklikleri yapabiliriz. Çevremizden gelecek işaretleri ve haberleri takip etmeliyiz. İş, meslek, günlük yaşam alanlarında planlı ve düzenli hareket edebilir olaylara daha mantıklı ve objektif yaklaşabiliriz. Günlük yaşamımızın konforu, sağlık ve maddi iyileştirmelerle ilgili bazı farkındalıklar yaşayabilir, alışkanlıklarımızı düzenleyebilir, yeni bir çalışma, beslenme programına da başlayabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.